Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak bu videomda sizlerle birlikte bugün gündemimize bomba gibi düşen bir cümlenin bakalım bizlere ne getirisi olacak bunun hakkında konuşacağım bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Cuma günü size müjdeli bir haber vereceğim ve bu haberin gerçekten e, insanları heyecanlandırdığını gördüm ben de biraz araştırdım kesinlikle politika ve siyasetten uzak konuşuyorum çünkü Ciddi anlamda edindiğim bilgiler eğer doğruysa e, Bu sadece bir varsayım tabi cuma günü öğreneceğiz neyin ne olduğunu Eğer bu bilgiler doğruysa ciddi anlamda ülkemiz adına güzel bir yatırım olabilir diye düşünüyorum Şimdi videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce Aşağıda bulunan butondan kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız Hadi şimdi videomuza geçebiliriz Haber kaynaklarına göre Türkiye'nin Karadeniz'de enerji yatağı keşfetmiş olabilme ihtimali konuşuluyor. Buna hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynaklarının olduğunu söyleyen haber şirketi Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji keşfettiğini ve bu enerjinin muhtemelen doğal gaz olabileceğini konuşuyor haber kaynağının içerisinde bulunan iki etkili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra bu bilgileri paylaştı ve bu bilgilere göre zaten biz 2017'den bu yana kendi karasularımızda enerji peşfi için sürekli bir şeyleri deniyorduk ve son gündemde de bildiğiniz üzere mavi vatan adında işte oruç reis olsun diğer gemilerimiz olsun bu enerji aramasına destek veriyordu ve nihayet bu sonuçlanmış olabilir. Ciddi anlamda bir ülkenin enerji keşfetmesi iyi bir şeydir. E, tarafsız bir şekilde konuşacak olursam eğer e, bu enerji kaynağı birçok ülkeye göre bir bağımsızlık göstergesidir. Şimdi biraz daha detaylandıracağım bunu çünkü şu anda e, biraz yüzeysel gittik. Yakın zamanda Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Ege'de bu enerji aramasının devam edeceğini politikacılar... Kamuoyuyla paylaşmıştı paylaşımın ardından da bugün ayın 19'u bugün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu bu açıklamada cuma günü sizlere bir şey duyuracağım bu duyuracağım şeyle e, Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor açıklaması olmuştu bu açıklamadan sonra enerji alanında görev yapan birçok kurumumuzun hisseleri tavan yaptı dolar ve euro geriledi borsada enerji şirketimiz olan TÜPRAŞ %8,9'luk bir büyüme katetti. Bir diğer enerji şirketimiz olan Petkim ise %9,9'luk bir büyüme katetti. Şimdi gözler Cuma gününe çevrildi. Çünkü Cuma günü aslında bizim için çok kritik bir gün. Bu açıklamanın ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Bu videoyu sizlere tarafsız bir şekilde anlattım. Lütfen ama lütfen başka yerlere çekmeyiniz. Tarafsız bir vatandaş olarak kendi izlerimlerimi sizlerle paylaştım. Bu konu hakkında da videolar gelmeye devam edecek. Elime bilgi geçtikçe bunları sizlere sunacağım. Bu sunacağım videoları kaçırmamak adına aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Özellikle burada anlattığım şeylerin sizin tarafınızda nasıl geçtiğini yani sizlerin ne hissettiğini, acaba sizlerin fikri neler, bu konu hakkında ne olacak, acaba ne açıklanacak Cuma günü bunları benim de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.